izleyenler Türkiye'den Trab'a. Hava haber bültenine karşınızdayız. Ben Ömer Tarık Yama. tarikhaber.com ana haber bültene başlıyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlarda güncel çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak, sosyal cep tarık haber, Pinterest tarık haber, Instagram tarık haber, TikTok tarık haber, YouTube tarık haber, LinkedIn tarık haber, yay tarık haber. Tar Tarık Haber'e selamlar. Tarık Haber TV'de Tarık haber, haber. Reddit Cram's Taipei Profesör Sekiz YouTube Tarık Haber TV'deki Ömer Tarık'ın masaya kadar yayındayız. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanınacak olursak değerli dostlar, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Of Canlı yayında yayındayız değerli dostlar Of Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz Güzel izleyenler, like'de yayındayız değerli dostlar, like'e kanalımız, tarika ve bizlere ulaşabilirsiniz. genel yani popolayda yaayındayız. Bu kolay kanalımız tar haberertülen bircire takip edebilirsiniz. Azarda da yayındayız değerli dostlar. Azar kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Ve Twitch'te yayınlayız dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli ilk haberimize geçiyoruz efendim. Bedel ödedikleri Yunanistan'dan Türkiye yanıtı itirafı geldi değerli izleyenler. Jotokiz'den Türkiye itiraf geldi. Bedel ödedik diyerek açıkladı. Hepsi Türkiye'ye gitti dedi. Rusya-Ukrayna savaşından sonra başta ABD olmak üzere birçok sayıda ülke Rusya yaptırım uyguladı. ABD ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına Rusya Devlet Başkanı Putin de misilleme karşılık verdi. Yaşanan siyasi gerilimler yaz sezonunda turizmi de etkiledi. Yunanistan Başbakanı Mişotakis yaptırımlarının bedelini ödediklerini belirterek bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi. Neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Dünya. Miçotakis'ten Türkiye itirafı. Bedel ödedik diyerek açıkladı. Hepsi Türkiye'ye gitti. Miçotakis'ten Türkiye itirafı. Bedel ödedik diyerek açıkladı. Hepsi Türkiye'ye gitti. Rusya-Ukrayna savaşından sonra başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına Rusya Devlet Başkanı Putin de misillemeyle ile karşılık verdi. Yaşanan siyasi gerilimler yaz sezonunda turizmi de etkiledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis yaptırımlarının bedelini ödediklerini belirterek, bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar sonucu bu yaz Rus turistlerin, Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Rus Turist Vurgusu Miçotakis ve Estonya Başbakanı Kaja Estonya'nın başkenti Tallinn'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Miçotakis, dün Ukrayna'daki altyapı tesislerine yapılan ve sivillerin ölmesine yol açan saldırıları kınadığını ifade etti. Michotakis, başta NATO üyesi ülkeler olmak üzere Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkelerin ikna edilmesi için işbirliğine gidilmesi gerektiğini dile getirdi. Yunanistan'ın, Rus turistlerin Avrupa Birliğini, AB, ziyaret etmesine ilişkin bir yasağı prensipte desteklemediğini belirten Michotakis, ancak bir turizm destinasyonu olarak, AB ile tüm yaptırımlara katılmamızın sonuçlarını yaşadı. Zira, pratikte bu yaz Rusya'dan Yunanistan'a kimse gelmedi, Neredeyse seyahat etmek isteyen tüm Ruslar Türkiye'ye gitti ifadelerini kullandı. BEDEL ÖDEDİK Michotakis, Yunanistan'ın yaptırımlar nedeniyle böyle bir bedel ödediğini belirterek, doğru yaptığımıza inanıyorum dedi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların deniz alanlarının belirlenmesine yönelik olduğunu savunan Michotakis, deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bir anlaşmayı Mısır'la imzaladı. Bölgede savaş içinde bulunan İsrail ve Lübnan'da, deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik bir anlaşma imzalamayı başardı. Dolayısıyla, Türkiye ile aynısını yapamamamız için bir sebep yok diye konuştu. Miçotakis ile tartışma iddiası. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Galatas da Yunanistan ve Estonya'nın çok sayıda ortak noktası olduğunu ifade ederek, İki ülkenin dijital alanda ve denizcilikte işbirliği yapabileceğini söyledi. Savaşta sivillerin uğradığı zarara değinen Kallas, Ukrayna'ya olan askeri, ekonomik, insani ve siyasi desteğimizi sürdürmeliyiz dedi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Son dakika, Bakan Akar'dan kritik tahıl anlaşması teması. Rus mevkidaşıyla görüştü. Malatya'da korkutan deprem. Satılık araba bu hale geldi. Bir tek yeri zarar görmedi. İşte o yazı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Ama haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Karabildi Müslümanların inandığı İslam dinine değerli izleyenler. Bakın ne yapmıştık. Peygamberlerle ilgili sözler tepki çekmişti. Savcılık Celal-i Şengör için kararını verdi. Müslümanların inandığı İslam dinine dedi. Tebzo dünyasında yakından tanıdığı ünlü je je jeolog ve tarihçi Celal-i Şengör'ün geçmiş günlerde peygamberlerle ilgili sözler tepki çekmişti. Genel Başkanlığı şikayetçi olmuş. Savcılık Şengör hakkında karar soruşturma başlatmıştı. Türkiye'de gündem olan davayla ilgili yeni ve gelişme yaşanıyor. savcılık Şengör'ün sözleriyle ilgili kararını verdi. İşte Celal Şengör'ün soruşturması ve ilgili detaylar. Magazin Magazin Güncel Peygamberlerle ilgili sözleri tepki çekmişti. Savcılık Celal Şengör için kararını verdi Müslümanların inandığı İslam dinine. Peygamberlerle ilgili sözleri tepki çekmişti. Savcılık Celal Şengör için kararını verdi Müslümanların inandığı İslam dinine. Televizyon dünyasının da yakından tanıdığı ünlü jeolog ve tarihçi Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde peygamberlerle ilgili sözleri tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı şikayetçi olmuş, savcılık Şengör hakkında karar soruşturma başlatmıştı. Türkiye'de gündem olan davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve savcılık Şengör'ün sözleriyle ilgili kararını verdi. İşte Celal Şengör soruşturmasıyla ilgili detaylar. Profesör Doktor Celal Şengör hakkında bir televizyon programındaki sözlerin nedeniyle hakkın bir kesiminin benimsedildiğini değerlere alenen aşağılama suçundan yürütülen soruşturmayla ilgili karar verildi. Katıldığı canlı yayında Hazreti İbrahim hakkında konuşulurken araya girerek o masal diyen Şengör, onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil demişti. Konuşmasına bütün bu söylenen kişiler tarihte yok diyerek devam eden Şengör'ün Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim için üç tane kutsal kitap denilen, aslında Suriye-Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır ifadesini kullanması da tepki toplamıştı. Soruşturma tamamlandı. Celal Şengör hakkında 23 Mayıs 2022'de, bir televizyon kanalındaki programda kullandığı sözler nedeniyle halkın bir kesiminin benimsedildiğini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ve suçlamaları reddeden Şengör, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Celal Şengör şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Karar verildi. Savcılıkçı Şengör hakkında atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayetçi olarak yer aldığı kararda, şüphelinin bir tarih bilimcisi olarak kişisel görüşlerini açıkladığı, her ne kadar şikayet dilekçelerinde masal kelimesinin aşağılayıcı bir söylem olduğu iddia edilmiş ise de, Şükselinin soruşturmaya konu Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'nın yaşadığına dair bilimsel kanıt bulunmadığından mitolojik karakterler olduğunu vurgulamak adına masal ibaresini kullandığını ifadesinde açıkça belirttiği, mitolojinin Türk dil kurumundaki tanımının da bir Musa, bir dine, özellikle Yunan, Latin üngarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü olduğu, Yine Şükkeli'nin Müslümanların inandığı İslam dinine ya da peygamberlere yönelik hakaret suçu içeren bir söyleminin de bulunmadığı. Sadece kişisel görüşlerini ve tarihsel araştırmalara dayanan bilgileri açıkladı. Bu nedenle Şükkeli'ye ait sözlerin dini değerleri aşağılayıcı nitelikte ve kamu barışını bozmaya elverişli olmadığı kaydedildi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Akira'nın hastanede tedavi gören babasıyla çektiği video hayranlarını duygulandırdı ve hayat bazen. Bakireyim dedim durmadı ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu. İlişkiden sonra. Kurtlar Vadisi'nin efsane palasıydı. Yorum yağdı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Ana haber devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Bir diğer bize geçiyoruz. Savvolar durdu durdu sonunda patladı değerli izleyenler. Sergen Yalçın sonunda sesini bozdu. Beşiktaş'a alınan tecrübeli hocanın Savvolar geldi. Beşiktaş'a ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmaya Sergen Yalçın sesini bozdu. Gazeteci Candaş Toga Işık'ın programına katlanıcı tecrübeli çalıştırıcı gündemi ve daşı bulundu. Siyah bir yazan Şenol Güneş bir e, Şeref önce adı Beştaş ile anılan Sergen Yalçı'nın yine, yine verdiği demeçlerle gündeme oturdu. Geçmişse de aynı programa konuk olan ve hayranlarını ve beğenisini toplayan Sergen Yalçın yine sosyal medyada gündem olmayı başardı. Spor. Spor. Beşiktaş. Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu. Beşiktaş ile anılan tecrübeli hocadan sallolar. Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu. Beşiktaş ile anılan tecrübeli hocadan sallolar. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına katılan tecrübeli çalıştırıcı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların Şenol Güneş Terdihi'nden önce adı Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın yine verdiği demeçlerle gündeme oturdu. Geçtiğimiz de aynı programa konuk olan ve hayranlarının beğenisini toplayan Sergen Yalçın yine sosyal medyada gündem olmayı başardı. Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV Yüklüz'deki candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştum programına konuk oldu. Siyah beyazlıların başında iki kupa kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, Sessizliğini bu programla bozdu. Hakkında yazılanlar yalan. Hakkında yazılan her şey yalan. Yazık insanlara. Buna cüret etmeyin, çok sert karşılık veririm. İnsanlara anlatamadım. Şampiyonlar liginde herkes kolay grup dedi, ben öyle olmadığını söyledim. Başarısızlık böyle geliyor işte. Çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama insanlara anlatamadım. Nortnuz maçından sonra 13 tane sakat verdik. Nortnuz maçından sonra 13 tane sakat verdik. Ligliki tempoyla, şampiyonlar ligindeki tempo aynı olmuyor. Avrupadaki hakemler, günlük bile çalmıyor. Tempo inanılmaz yukarı çıkıyor. Bu sakatlıkların kondisyonla falan bir ilgisi yok. Valeryen ile gönderme. Biz dışarıdan drone getirmedik. Antrenman tesislerine dev ekran kurdurup servis etmedik. Ben yapmam, algı yapmam, reklam yapmam. İş yapmak daha çok hoşuma gider. BMW 10 Beşiktaş'ı şampiyon yapmak büyük bir başarı değil. Beşiktaş'ı şampiyon yapmak büyük bir başarı değil. Zaten 4 tane büyük takım var. %25 şansın var. Tatil bile yapamadık. Hep birileri şampiyon olacak. Ben diyorum ki, Güzel şeyleri konuşalım. Pandemi döneminde mahrulduk biz. Nefes alacak vaktimiz yoktu. Biri korona oluyordu, ona ayrı program. 2-5 sene boyunca nefes alamadık. Tatil bile yapamadık. Giresun maçı. Sergen Yalçın, Giresun'a 4-0 yenildiğimiz maçtan sonra çok üzülmüştü. Zaten o maçtan sonra konsantrasyonumuzu kaybettik. Altyapı projesini bizzat ben kurdum. Altyapı projesini bizzat ben kurdum. Mehmet Ekşi'yi altyapının başına koydum. Önder Karabeli ve Serdar Hoca'yı da getirdim. 6-7 tane yetenekli oyuncuya senelik program yazdık. A takıma geldiklerinde belli bir seviyede gelsinler istedik. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sergen Yalçın'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Makyajını yapmış? Canlı yayında tepki, 3. Senen artık yeter. Subas'a görse bu golü kıskanır. En çok aranan haberler İletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, VSS'ye. Ana haber bütenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Vatandaşın beklediği haber geldi. Daha özel kredi geldi. bankaları değerli izleyenler. 10 dakika haberine vatandaşın beklediği haber geldi. TOK Çin, devlet bankaları harekete geçti. Kredi müjdesi geldi. TOK ile ilgili son dakika haberle gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yer aracı TOK 29 Ekim Pazar günü banttan indi. 20 30'a kadar 1 milyon araç üretimi hedef eden TOK için Hazine ve Maliye Bakanı'nın növretine önemli açıklamalar geldi. Bakan Nebati, TOK kredisi için bankalara görüşmeyi gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan, Bakan Nebati gelecek dönem enflasyonun daha az konuş, konuşulduğu bir süreç olacağını söyleriz. Finans, finans, ekonomi. Son dakika, vatandaşın beklediği haber geldi. TOK için devlet bankaları harekete geçti, kredi müjdesi. Son dakika, Anlaşma'nın beklediği haber geldi. çok için devlet bankaları harekete geçti, kredi müjdesi. ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli aracı Tok, 29 Ekim Pazar günü banktan indi. 2030'a kadar 1 milyon araç üretimi hedefleyen Tok için hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati'den önemli açıklamalar. Bakan Nebati Tok kredisi için bankalarla görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu. Öte yandan Bakan Nebati gelecek dönem enflasyonun daha az konuşulduğu bir süreç olacağını da söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Din Nebati canlı yayında yerli otomobil TOG ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, görüşmeleri gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım Bankaları ile gerekli teşviklerin verilerek, gerekirse kar edilmeyecek şekilde toplu ulaşım için gerekli destekleri verecek dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Bradin Nebatin'in açıklamalarının satır başları şöyle: İlk çeyrek ve ikinci çeyrek toplamında %7,5 büyüme gerçekleştirdik. Türkiye 100 Yılı Vizyonu, Türkiye'nin 21. yüzyılda da başarılara imza atacağının göstergesi. Çok büyük bir hayalin gerçeğe olunmalıdır. Kamuda da toplum kullanımı için alım garantisi yaptık. Çok, cari açıkta azalmaya neden olacak. Çok kredisi için açıklama geldi. Kamu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ve Katılım Bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurumuki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir. İlan sayfalarında TOKL Hareketliliği, Toplu ve benzeri elektrikli araçların ülkede kullanımını sağlamak için ötede değişime giderek vergi yükünü en aza indirdiklerine değinen Nevati. Şöyle konuştu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi, çağrıda bulundu. Bu otomobile rahat ulaşımın sağlanabilmesi için bankaların bir çalışma yapması noktasında. Gelmeden, kamu bankalarımızla tekrar bir görüşme gerçekleştirdik. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank ile katılım bankalarımız bu konuda gerekli teşvikleri verecek. Gerekirse kazanmamak üzere, artık faiz oranları da çok düştü, çok daha düşük maliyetlerle karda etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir. Biz bu yapının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren, hangi alanda, ne tür bir sorun varsa onunla iletişim halindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank bu konuda çok hassas, sürekli bizi dürtüklüyor. Biz de bu aracın Türkiye'de yollara rahat bir şekilde çıkması için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. KDF kredi paketinde ilk defa farklı yöntem kullanacağız. Esnaf destek paketleri hakkında bilgi veren Nebati, bir taraftan da KDF paketi üzerinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Nebati, şunları kaydetti. Hazırlıkları bitmek üzere olan KDF kredi paketinde Türkiye'de ilk defa bir farklı yöntem kullanacağız. Fatura karşılığı işlem yapıyoruz artık, bu tamamen %100 hale dönüşmüş olacak. Son kütüle bunu tecrübe ettik. Önümüzdeki süreçteki KVF kullanacakların tamamı faturalı bir şekilde kredi kullanabilecek. Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar. Şirketin krediyi geri dönüşümünü gerçekleştirme kapasitesine sahip olup olmadığına bakarlar. Firmaları A, B, C diye değerlendirirler. A. Hiçbir ihtiyacı yoktur. B. Verseniz de olur. Vermeseniz de olur. C. Bilançosunda sıkıntılar olup krediye erişimde zor yolları anca geçebilen firmalar. D oldukça kötü şimdi biz hazırladığımız yeni kvf paketinin yüzde yetmiş beş vereceğiz çok heyecan verici bir şey bu bir maçettir gerçekten ihtiyacı olup finans sektöründen kredi almakta zorlananlara gerek işletme sermayesini gerekse yatırımlarını büyütmesi için onlara kolaylık göstereceğiz ve hazine üzerindeki riski bir miktar artıracağız Çünkü o kobileri şirketleri yaşatma gibi bir hedefimiz var buradaki kazancımız Onlara verdiğimiz kredi dövizi, dolara, altınla ihtiyacı olmayan bir yere gitmeyecek. Tamamen firmanın ihtiyacı olan yere gidecek. Şirketini, atölyesini, firmasını büyütmek istiyorsa bunu kullanacak. Önünü çok daha rahat bir şekilde görecek. Kredinin %25 ini de bile düşünüyoruz. Aya bu dönemde hiçbir şekilde bir desteğimiz olmayacak. Onlar zaten her fırsatta bilançoları gereği her türlü finansal imkanlara ulaşabiliyor. Nebati, krediye ulaşımda zorluk yaşayan firmaların bilançosu sıkıntılı olanlar olduğunu aktardı. Kamu bankalarının kredilerin doğru yere yönlendirilmesi konusunda her türlü özveriyi gösterdiğini bildiren Nebati, yatırım yapmak ve işletme sermayesini güçlendirmek isteyenlere kamu bankaları üzerinden gereken her türlü desteği verdiklerini ifade etti. Enflasyona ilişkin beklentilerini de dile getiren Nebati, bu yıl yüksek bir enflasyon yaşadık. ''İnşallah Aralık ayında baz etkisiyle başlayıp sonra da beklentilerin kırılması ve aldığımız tepirlerin semeresinin görüleceği bir dönemde ve enflasyonun aşağı doğru beni kırılmış olacak.'' dedi. Nebati, enflasyonda birçok dışsal etkenin rol oynayacağına işaret ederken sözlerini şöyle sürdürdü. ''Biz gerek finansal ve gerekse makroekonomik ekonomik tedbirlerimizi aldık. Bunların etkilerini Aralık ayından itibaren, önce baz etkisiyle sonra beklentilerin kırılmasıyla, bu atağından sonra karşı karşıya kaldığımız oynaklığın giderilmesiyle, dünyada da emtel fiyatlarının sakinleşmesiyle enflasyon baskısından gerek içerden gerek dışarıdan kurtularak önümüzdeki yıl enflasyonun düştüğü ve bunun toplum tarafından hissedilir şekilde yaşandığı bir döneme girmiş olacağız. Özellikle önümüzdeki süreçte gerekler kendiden gerek toptancılardan gerek üreticilerimizden şunu istiyoruz, dövizle ilgili oynaklık en alt seviyede, öngörülebilirliğin en yüksek olduğu süreçteyiz. Cari açıkla ilgili problemimiz yok, ihtiyacımız yok, turizm gelirlerimiz çok çok iyi. Önümüzdeki dönemle ilgili ödemeler dengesiyle ilgili sıkıntımız yok. dövizle ilgili öngörülebilir şekilde yürüyoruz. Aldığımız tedbirlerin enflasyonla mücadelede sonuçlarını yavaş yavaş görüyoruz. Enflasyonda artış hızı azaldı. Aralık ayından itibaren düşüşü görmüş olacağız. Buna ilişkin olarak herkesin hesap kitabını yapması, beklentileri de buna göre oluşturması, Enflasyonla mücadelede en önemli araçlardan bir tanesidir. Türkiye'nin bu süreçte insan odaklı hareket ettiğine, çalışanlar ve dar gelirliler için alınan tedbirlere dikkati çeken Nebati, bu kesimlere geçen yıl ve bu yıl 400 milyar lirayı aşan desteklemede bulunduklarına işaret etti. Nebati, şu anda dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da daralma gözüktüğünü belirterek, dünya gelecek dönemde çok daha yüksek sesle resesyon ve durgunluğu konuşacak. Avrupa bu krizden nasıl çıkacak diye konuşulacak. Amerika Birleşik Devletleri aynı şekilde konuşacak. Biz ise büyüyerek, üreterek, istihdam oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Dünyanın böyle bir resesyon riskiyle karşı karşıya kalması bir miktar bizi etkileyecektir ama onların yaşadığı kadar şiddetli yaşamayacağımızı söyleyebilirim diye konuştu. Suudi Arabistan heyeti geliyor. Suudi Arabistan temaslarına ilişkin de bilgi veren Nebati, Toplantılarda Türkiye ekonomisi ve Türkiye ekonomi modeline yönelik büyük ilgi olduğunu anlattı. Nebati, Türkiye ekonomi modeli sadece Türkiye'nin konuştuğu bir model olmaktan çıktı, dünyanın da konuştuğu bir model haline geldi dedi. Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin yeniden üst seviyeye gelmiş olmasından dolayı herkesin memnun olduğuna işaret eden Nebati, şunları kaydetti. Hem bizim hem öbür taraftan iş imkanlarının halk seviyede geliştiği döneme gelmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Salman'ın ortaya koydukları bu irade iki ülkenin çıkarına oldu. Bunu iki taraf da görüyor. Bu görüşmelerde de Türkiye'de neler yapabiliriz? Türkiye'de hangi tür yatırımlarla ortaklıklar kurabiliriz? Türk yatırımcılarına 3 trilyon dolarlık 10 yıllık yatırım planlıyorlar Sıdı Arabistan'da. Buralarda Türk yatırımcıların ne tür roller alabilir diye onları tartıştık çok verimli görüşmeler oldu. Şimdi Aralık ayının ilk 10 gününde Suudi Arabistan heyeti geliyor. Türkiye'de olacaklar. İş dünyasıyla, yatırımcılarıyla ve yatırım bakanlığıyla gelecekler. Ocak ayın sonlarına doğru da biz de yatırımcılarımızı ve iş dünyamızı götüreceğiz ki ilişkileri sıkılaştıralım. RITTO düzenlemesi Nebati, Kripto para düzenlemesine ilişkin soru üzerine de buradaki amacımız kriptodan vergi toplamaktan ziyade bunlarla ilgili soru işaretlerinin ortadan kaldırıldığı bir genel düzenlemenin yapıldığı ve tanımlamalarla herkesin aynı ifadelerden aynı anlamı çıkarmalarının sağlandığı bir üst yapı oluşturmak diye konuştu. Bu üst yapıya ilişkin geçen yıldan bu yana çalışmaların yapıldığını söyleyen Nebati, söz konusu düzenleme ile ilgili son derlemeler yapıldıktan sonra mecliste değerlendirileceğini anlattı. Nebati, Buradaki amaçlarının çağ hızlı bir şekilde yakalamak olduğuna işaret ederek, Kripto ile ilgili dünyada henüz birkaç ülke düzenleme yapıyor. Dolayısıyla bu birinci düzenlemeyi gerçekleştirdiğimizde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacağız dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Halkbank personel alımı başvuruları başladı. İşte başvuru şartları Ona haber biz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. B şeklindeki daha deli bulunmuştu değerli izleyenler. Profesörü tehdit istenen ceza belli oldu değerli izleyenler. Profesörün muayenehanesine dana deli göndermişti. 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Kendisini sosyal medyada operatör doktoru olarak tanıtan Şüpheli Meyye, Gazi Üniversitesi Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabiliyim Darı Ötümü üyesi Profesör doktor Esin Şeno, Şenoğlu muayenehanesine dana deli göndererek tehdit etmişti. Şüpheli Meyye hakkında suçtan 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Haber, haber, <gülüyor> güncel, profesörün muayenehanesine dana dili göndermişti. 10 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Profesörün muayenehanesine dana dili göndermişti. 10 yıl hapis sistemiyle dava açıldı. Kendisini sosyal medyada operatör doktor olarak tanıdan şüpheli Meryek, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esim Şenol'un muayenehanesine dana dili göndererek tehdit etmişti. Şükheli Meyve hakkında iki suçtan on yıl hapis cezası talebiyle dava açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, kendisini sosyal medyada operatör doktor olarak tanıtan Şüpheli Meyve, Profesör Doktor Şenol hakkında tehdit içeren mesajlar paylaştı. Bir süre sonra Şenol'un muayenehanesine iki bardak limonata gönderen Şüpheli, ardından muayenehanedeki çalışanlara, kendisini avcı olarak tanıtarak Esin Hoca'yı göremedim. Ben avcı... Ona selam söyleyin diye mesaj gönderdi. Aynı gün iş yerine giden Şenoğlu, bu kez muayenehanenin girişinde V şeklinde iki dana dili gördü. Bu duruma anlam veremeyen Şenoğlu, suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları ve tanık beyanlarından yola çıkan polis, profesör Doktor Şenolu tehdit eden kişinin meyve olduğunu belirledi. İfadesinde sağlık sorunları nedeniyle muayenehanesine gittiği Şenoğlu'nun kendisini tedavi etmesi için limonata siparişi verdiğini kabul eden meyve, Dana dilini ise kapının girişine bırakmadığını iddia etti. Müştekiye yönelik tehdit ve müştekinin huzurunu bozacak bir eylemde bulunmadığını savunan Meryem, suçsuz olduğunu ileri sürdü. İki ayrı suçtan ceza istendi. İddia de, güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ve şüphelinin sosyal medya paylaşımları bir bütün değerlendirildiğinde isnat edilen eylemleri gerçekleştirdiği belirtildi. Bu kapsamda, Şüphelinin özel işaretlerle zincirleme şekilde tehdit suçundan 2 yıl 6 aydan, 8 yıl 7 aya, kişilerin huzurunu bozmak suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Şüpheli meyve Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. İndia Dana diliyle tüyler ürperten tehdit Al başladı. Doktora dana diliyle tehditte flaş gelişme İfadesi ortaya çıktı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bütçemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. her oluyor? Görüşmeyi reddetti. Eyvah eyvah değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Arda Güler şok yaşandı. Menacerin'den alınan cevap Sarlıha yönetimi bir haylisi ilerledi. Son dakika haberine göre sadece Fenerbahçe'nin değil, dünya en iyi genç teknikler arasında gösteren Arda Güler'in Sarlıha düğmeye bastı. Gençler belirlen, transfer eden ve o dönem bazı temsilcisi ile yapılan anlaşma gereği yüzde 20 kısmı gençlerbine ait olan Arda için yapılan ilk görüşme teklifi reddedildi. Bahçe. Son dakika Fenerbahçe'de Arda Güler şoku. Menajerlerinden alınan cevap sarılıcı Jivertli yönetimi bir hayli sinirlendirdi. Son dakika Fenerbahçe'de Arda Güler şoku. Menajerlerinden alınan cevap sarılıcı Jivertli yönetimi bir hayli sinirlendirdi. Son dakika haberleri sadece Fenerbahçe'nin değil, dünyanın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Arda Güler için sarılıcı Jivertliler düğmeye bastı. Gençler Birliği'nden transfer edilen ve o dönem başkent temsilcisiyle yapılan anlaşma gereği bonservisinin %20'lik kısmı Gençler Birliği'ne ait olan Arda için yapılan ilk görüşme teklifi reddedildi. Arda Güler Son dakika haberleri, Fenerbahçe'de Arda Güler şoku yaşanıyor. Yaklaşık 3 yıl içinde büyük bir bedelle dev takımlara transfer olması beklenen Arda Güler için düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi beklemediği bir cevapla karşılaştı. Gençler Birliği reddetti. Fenerbahçe, 2019'da Gençler Birliği'nden 400.000 TL artı 20 pay karşılığında transfer ettiği Arda Güler'in bon servisinin tamamı almak için girişimleri başladı. Gençler Birliği menajerlerinin görüşme teklifi reddetmesinin ardından sarılıcı Ertliler büyük bir şok yaşadı. Fenerbahçeli taraftarlar bu haberin duyulmasının ardından eyvah eyvahı. Arda'dan gelecek para bölünecek mi şeklinde teyatlar attı. Kaderini Rıza Kalınbay belirledi. Jorgen ve Tustan Arda Güler kararı. Ali Koç, Niyazi Aktaş'la görüşecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu hamlenin ardından Gençler Birliği Başkanı Niyazi Aktaş'la görüşme kararı aldı. TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi maddi açıdan zor günler geçiriyor. Ali Koç Arda Güler'in 20 Ligbon servisi için 2.5 milyon euro önereceği gelen haberler arasında. Ajansızlık.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 O soruları cevapladı. Sergen Yalçın'ın sonunda sessizliğini bozdu. Feyabahçe ve Galatasaray'dan teklif aldığını kendisi resmen açıkladı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir, hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın sessizliğini bozdu. Gazeteci Canlı Aşık'ın programına katılan tecrübeli çalıştırıcı gündemler açıklamalarda bulundu. Sabiyazlar, Siyah beyazların Şenol Güneş tercihinden önce adı Beşiktaş'ın da Sergen Yalçın yine verdiği demeçlerle gündeme oturdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığını itiraf eden Sergen Yalçın, Abu sakatlığı sakatlığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundur. Spor, Spor, Beşiktaş, Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldın mı? Kendisi resmen açıkladı. Sergen Yalçın sonunda sessizliğini bozdu.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 Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığını itiraf eden Sergen Yalçın, Abubakar'ın sakatlığı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın efsanesi Sergen Yalçın, TV Yüklü'deki candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğu programına konuk oldu. Siyah beyazlıların başında iki kufak kazanan ve sonrasında görevden ayrılan Yalçın, sessizliğini bu programlar bozdu. Hakkında yazılanlar yalan. Hakkında yazılan her şey yalan. Yazık insanlara. Buna cüret etmeyin, çok sert karşılık veririm. Filaş Aburbakar açıklaması. Sergen Yalçın, Aburbakar'ın öyle büyük bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir sakatlık yoktu. Teklif geldi ama kabul etmedi. Sergen Yalçın, ayrıldıktan hemen sonra teklifler geldi. Üç büyük takımdan gelmedi. Yurt dışından Katar'dan falan teklif geldi ama kabul etmedi. İnsanlara anlatamadım. Şampiyonlar Ligi'nde herkes kolay grup dedi, ben öyle olmadığını söyledim. Başarısızlık böyle geliyor işte. Çok üst düzey takımlar olduğunu anlatmaya çalıştım ama insanlara anlatamadım. Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Dortmund maçından sonra 13 tane sakat verdik. Ligdeki tempo ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki tempo aynı olmuyor. Avrupa'daki hakemler, düdük bile çalmıyor. Tempo inanılmaz yukarı çıkıyor. Bu sakatlıklarımız, kondisyonla falan bir ilgisi yok. Valerian Isma ile gönderme. Biz dışarıdan drone getirmedik, antrenman tesislerine dev ekran kurdurup servis etmedik. Ben yapmam, algı yapmam, reklam yapmam. İş yapmak daha çok hoşuma gider. Beşiktaş'ı şampiyon yapmak büyük bir başarı değil. Beşiktaş'ı şampiyon yapmak büyük bir başarı değil. Zaten dört tane büyük takım var, yüzde yirmi beş var. Tatil bile yapamadık. Hep birileri şampiyon olacak. Ben diyorum ki, güzel şeyleri konuşalım. Pandemi döneminde olduk biz. Nefes alacak vaktimiz yoktu. Biri korona oluyordu, ona ayrı program. İki beş sene boyunca nefes alamadık. Tatil bile yapamadık. Giresun maçı. Sergen Yalçın, Giresun'a 4-0 yenildiğimiz maçtan sonra çok üzülmüştüm. Zaten o maçtan sonra konsantrasyonumuzu kaybettik. Altyapı projesini bizzat ben kurdum. LMEV 10 Altyapı projesini bizzat ben kurdum. Mehmet Ekçi'yi altyapının başına koydu. Önder Karabeli ve Serdar Hoca'yı da getirdim 6-7 tane yetenekli oyuncuya senelik program yazdı. A takıma geldiklerinde belli bir seviyede gelsinler istedik. Ahmet Nur ile aramız iyi. Sergen Yalçın, Ahmet Nur ile aramız iyi. Dostluk başka bir şey, arkadaşlık başka bir şey. İşle özel hayatı ayrı tutmak lazım. Kararımdan döndüm ama hata yaptım. Sergen Yalçın, ben şampiyon olduktan sonra yönetime imza atmayacağını söylemiştim. Evimiz önüne 5000 taraftar geldi ve kararımdan döndüm ama hata yaptım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sergen Yalçın'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Günlerce haberimize birlikte Tarik Haber.com'a haber bütçesinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber semiz olan Tarik Haber.com'a bekleriz. Semizde yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destek.